Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Şunun yarısından anlamış olmalısınız. Bugün sizlerle birlikte mini Ardo bir challenge yapacağız. Bakın ıstakalara bakın ıstakalara bakın. Bakın hani sushi alıyorsunuz ya onun gibi bir şey. Nasıl tutuluyor artık ben bilmiyorum ama. Şöyle şunu koyalım. Ee, ben bunları kutusundan çıkardım arkadaşlar. Hiç çıkarmalı olur muyum zaten? Şöyle bir kutusu var. Birer dosetimizin çıkardık, ayaklarını da altına taktım. Siz rahat göründüğü kameraya birazcık daha yakın koydum ve şimdi başlıyoruz. Hazır mısınız? Kaldırıyorum. Bir şey diyeceğim ben. Yıllar oldu yani, uzun zamandır da oynamıyorum. Yani ne kadar oyuncak olsun arkadaşlar, oynayamayabilirim. Nasıl tutuyorduk ya? Nasıl tutuyorduk? Bir dakika. Tamam. Hayır. Beyaz girerse olmaz. Arkadaşlar başkası falan oynamıyor zaten tek oynuyoruz. O girdi. Girdi bir tane girdi girdi girdi. Bakın. Şöyle. Bakın. Neyse girdi bir tane şuraya. Şunu vurmaya çalışacağım. Hayır. Yok böyle bir şey. Tamam. Şu tarafa çeviriyoruz. Arkadaşlar kahverengi top şurada bu arada. Şuraya dikkatli bakın. Videoyu sardırıp da bakabilirsiniz. Ha bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Hareket etme hareket etme. Hayır hayır hayır hayır hayır. hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Evet bir tane daha. Bir tane daha ıslakının gücü Ah gözüme geldi Gözüme giriyordu gözüme nasıl bir şey bu Neyse Şimdi ne tarafa doğru vurabiliriz ee, Şöyle yapalım Çevirelim çevirelim çevirelim Birazcık Oho! Şuraya sokacaktım ya Fail oluyordu Beyaz girseydi fail olurdu o oh, bir tane daha girdi. Üst üste. Üst üste bir tane daha girdi. Şurada. Bir tane daha girdi. Bakın oynatıyorum. Bir sürü top soktuk ya azaldı gittikçe. Şöyle şunu da. Şunu da. ne Ben senin. Ege tegeer. Nasıl girmiyorsun? Nasıl? Anlayamıyorum. Girdi. Girdi girdi güç budur girdi arkadaşlar hile yaptım falan zannetmeyin yani yıllar oldu oynayan tabii ki fazla iyi değilim ama şu anda bir sürü top soktuk şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle tamam görüyorsunuzdur evet. minik birardo minik birardo seti beyaza sokuyorduk. Heh. Ya beyaz girecek. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. O yeşil, o yeşil kıpırdamasın sakın. Sakın. Sakın kıpırdama. Senin ben of fail oluyordu. Çok aksiyonlu. Evet evet evet evet evet evet, evet. çok az kaldı, çok çok. O oh be olay be. Bu bu da girdi bu da girdi çok az top kaldı sadece şunlar kaldı. Hadi hadi bakalım çok heyecanlıyım bir dakika bir dakika sen buradaydın Hop hop nereye hareket ediyorsun? Benim derdim şu anda seni sokmak dostum. Seni o... Ya, ya nasıl böyle dönüyorsun? Nasıl? Şile mi bu? Bu hile ise bana söyleyin. Şile mi bu? Ya gerçekten zoruma gidiyor ya. Oynaması bile. Gerçekten zor. Bakıldığında bazılarımıza kolay gibi geliyordur ama... Baya zor. Yap. Bir. Of. Bir dakika. Evet. Şurada. Bakın. Bakın. Bu girecek buraya. Buraya girecek. İzleyin. izleyin. Sokamazsam da artık ne yapayım yani. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi koçum hadi. Heyecan yaptım. Hayır. Çocuğum seni fail fail fail. Hmm. fail yaptık ikinci fail olmasın sakın hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır lanet hayır girsene lanet hayır Gir hayır <gülüyor> evet hayır evet hayır hayır hayır hayır hayır hayır Hayır hayır hayır hayır, hayır, hayır hayır hayır hayır Sakin ol. Sakin ol. 1 dakika. 1 dakika daha hızlı ee, bir deriye bu arada maksimum 2 tane top sokabiliyoruz. Şu anda ben ne tarafa sokmuşum? Ee, buraya sokmuşum. Buraya sokmuşum. Buraya sokmuşum. Buraya bir de buraya. Ben görebiliyorum arkadaşlar. Oo oh, bir tane daha girdi. Girdi. Girdi. Girdi şuraya. Şuraya bir tane daha top girdi. Ee, beyaz olsa fail olacaktı oraya girince beyaz oraya girseydi büyük fail olurdu ha doğru oraya iki top soktuk değil mi sokamayız bir daha gir Evet Hayır ya Evet Ya döndüm dolaştım Ya nasıl nasıl dönüyorsun Sen nasıl dönüyorsun Söyle. Giddi beyaz Gir artık gir şuraya Bu kadar ne ya Hah gir Gir oradan kaçışın yok senin Ya nasıl dönüyorsun Nasıl nasıl dönüyorsun anlamıyorum Ben de şöyle yaparım Şöyle yaparım bana ne? Bana ne? Bunu da soktuk. Son iki, bakın son iki. Heyecandan ellerim titriyor. Fail yapacağım dedim. Fail yaptım. Bakın. Ya. Dur dur dur dur. girmiş sayılmıyo bir tane top var onun yerine bir sarıyı sok hadi bir sarıyı sok O be ne be bir tane kaldı bir bir bir tane bir tane ellerim titriyor heyecandan bir tane bir tane kaldı ve bu belli ki ee, boss top şu anda Atmış olduğumuz top. Boss topu arkadaşlar. Yani büyük top. Bunu atması bizi daha çok zorlayacak. Girmedi girmedi girmedi. Ucunda ucunda. Çok az hafif vurdum hafif. Gir. Gir attık. Hepsi girdi. Tek ortada beyaz kaldı. Beyaz zaten sokmuyoruz. Ee, şöyle göstereyim. Bütün topları soktuk. Burada da var burada da var. Şimdi... Bunların hepsini teker teker dökeceğiz arkadaşlar. Bakın şurada var. Şurada da bir tane var. Hepsini soktuk tek beyaz kaldı. Evet videomuzu burada bitiriyoruz. Daha fazla bundan gelmesini istiyorsanız aşağıdan videolama like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Ve bay bay. Gerçekten eğlenceliydi. ya.